Biraz hızlı gidiyoruz. Çünkü hı hı. E, sınavlara hazırlanan hı. üniversite sınavları, LYS, YGS gibi e, öğren, e, sınavlara hazırlanan öğrenciler için de koştuk hizmetleriniz var. Bundan evet. bahsedelim Biraz diyoruz. Biraz ondan bahsedelim. Hatta örneklerle bahsedeyim size. Şu anda hı. mesela LYS, YGS diyorsunuz ama artık isimlerini ben de onu şaşırdım. Değişebiliyor ha, bunu. Her an sistem Kısacası değişiyor. üniversiteye yani, hazırlık. Üniversiteye hazırlık yani öğrenciler de diyor ki her gün bir şeyler değişiyor. Evet. evet. Biz de onlara diyoruz ki evet hayatın içinde her gün bir şeyler değişebilir. bununla beraber senin bu değişime ayak uydurman önemli. Evet. Senin bunu öğrenmen çok önemli. Kesinlikle. Şimdi şu anda bizim öğrencimiz öğrencilerimiz var üniversiteye hazırlanan. Mesela biz onlarla dediğim gibi ay önce başarı ekibini belirliyoruz sonra onu tanıyoruz. Kendini tanımlıyoruz na önderlik ediyoruz beynine format atıyoruz Ne yapıyoruz onun ben yapamam Ben yapamam gibi işte matematikten anlamıyorum mesela öğrencimiz var soruyoruz bunu hmm. konuşuyoruz diyoruz ki matematikten anlamıyorum. Tamam ne yapıyorsun İşte devamlı edebiyat çalışır ve edebiyat çalıştığı neden çalışıyor edebiyat ee, Çünkü edebiyatı anlıyor. Ama kendini de bu sefer e, kandırmış olmak için, çalışmadım dememek için devamlı edebiyat çalışıyor. Oradaki matematikle alakalı olan durumu, inancını değiştirdiğimiz anda tamam. orada işte bir NLP tekniği uygulayabiliriz. Tamam. Kuşlukla alakalı bir teknik ya da başka bir şey uygulayıp ona alet çantamızda ne varsa onun e, kendini yeniden bir bakış açısıyla evet ya. Ya matematiği de yapabilirim. Ve biraz da e, orada bir plan veriyoruz ona. Biraz motoru e, açmasını sağlayacak bir yaklaşım veriyoruz mesela. Ondan sonra bir bakıyoruz diyoruz ki matematikle olan algısı tamamen değişmiş. Değişti. Artık edebiyata nasıl yaklaşıyorsa matematikle de öyle. Ve hocam bu format atma olayı gerçekten öyle. Yani bu beyindeki bir algıyla alakalı. Çocuğun başarı algısıyla alakalı. Siz bu başarı algısını değiştirmezseniz, başarıyı çok mümkün olmuyor. Yani hani çocuk tamam yapıyor yapıyor ama başarı gelmiyor. Çalışıyorum evet. çalışıyorum gece gündüz çalışıyorum bir şey olmuyor. Çünkü neden? Verimli çalışmıyorsun. Biz bu yükselen başarı modelinde önce verimli çalışmayı da öğretiyoruz. Zaman yönetimini öğretiyoruz. Evet. Ve kendi başarı modelini tasarlamasını, kendi hayat planında ee, onun o farkındalığını da sağlıyoruz. Ondan sonra o başarı artık annesinin babasının başarısı olmuyor. Annesinin babasının istediği bir şey olmuyor. Çocuğun kendi hayat amacı haline geliyor. Ya. Çünkü meslek doğru mesleği düşünsenize. Ben şu anda neden çok seviyorum işimi? Çünkü istediğim işi yapıyorum. Kesinlikle. Neden kendimi başarılı buluyorum bu anlamda ve başarıyı istiyorum? Çünkü çok seviyorum ve istediğim işi yapıyorum. O yüzden onların o meslek seçimine de Koçluk etmek çok önemli. Çünkü bunlar hepsi başarının e, birer adımı. O dediğiniz basamaklar. Yoksa başarı öyle e, çocuğun üzerine işte çalışmalısın, çalış. Benim zamanımda e, kağıt da yoktu, defter de yoktu. Biz bilmem nereye yazardık gibi söylemler. Bu çocukların e, hiçbir işine yaramıyor. Demoralize ederler. E, durdurmaktan yani. başka hiçbir iş.